Herkese selam ben Efe Bu videomuzda arkadaşlar Daha önce hiç yapmadığım Eleştiri videosunu ilk defa Sizlerle beraber yapıyorum Bu videomuzda Onurcan Özcan Hayatını araştırıyoruz <gülüyor> Onurcan Özcan kimdir Evet kendisi bir şarkıcı İlk defa böyle bir video yaptığımı En baştan tekrar söylüyorum Onurcan Özcan çok yetenekli bir Gitarist şarkıcı Vefat etme tarihisi 3 Haziran 2018 ve Karadeniz'e vefat etmiştir. Bu videomuzu bunu araştırıyoruz. O zaman neden vefat etti? Özcan Şile'de denize açıldıktan sonra teknen alabora olup batma sonucu yaşamını yitirmişti. Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arkadaşıyla birlikte denize açılan Onurcan Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı. Peki ya, vefat etmesine rağmen halen de kanalı devam ettiren o kişi kimdi? Youtube'da hakkında bölümüne baktığımızda ebeveynler kısmında Hatice Özcan ve Metin Özcan yazdığını görmekteyiz. Bunu Google'da arattığımızda ve görsellere tıkladığımızda bu görsel bizi karşılamakta. Peki ya bu görseldeki büyük iki arkadaş kim? Arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi ben kendime öyle İyi bir eleştirmen veya iyi bir araştırmacı olarak göstermiyorum. Tamamen test amaçlı bir video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben sondaki iki arkadaşı bulamadım veya tanımıyorum. Sizi belki tanıyorsunuzdur. Ben kanalı onların devam ettirdiklerini düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.